Bugün 6 Şubat 2022 Pazar Güneş günündeyiz. Koç burcundaki ay güne cesur ve hevesli enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Merkürle dik açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamız zorlaşabilir. Bazı istek ve arzularımızı mantıklı düşüncelerle frenleyebiliriz. Bu durum ruhsal olarak gerilim ve stres de yaratabilir. İlişkilerimizde duyarlı ve hassas olmaya çalışmalıyız. Huzursuz enerjiler nedeniyle baş ve migren ağrılarına karşı hassasiyetimiz artabilir. İlişkilerimizde bireysel ve özgür yaklaşımlar zorlayabilir. Hızlı ve dürtüsel davranabileceğimiz sabah saatlerinde kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Kişisel isteklerimizle sorumluluklarımız arasında ikilemler yaşayabilir, duygusal baskılarla karşılaşabiliriz. Mantıklı ve sağduyulu davranırsak bu baskılarla mücadele edebiliriz. İş ve kariyer konularında güçlü ve nüfuslu kişilerle karşılaşmamız, önemli konuşmalar yapmamız mümkün. Toplumsal yaptırımlar ve otorite figürlerinin sınırlamaları da hissedilebilir. Koç burcundaki ay akşam 20.20'de Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Günün geri kalanında da boşlukta olacak. Yakın ilişkilerimizde duygusal beklentilerimiz güçlenirken manipülatif durumlarla da karşılaşabiliriz. Gece saatlerini sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var.